Merhabalar dostlar. Bugün yine konuşacağımız konu apayrı bir konu. Ee, arkadaşlar ülkemizde öğretmen olmayıp öğretmen olma isteği olan çocuklar var. Şimdi hemen ben bir örnekle videoya girmek istiyorum. Mesela Tonguç Akademi abi. Tonguç Akademi videolarını çekerken profesyonel öğretmenler yanına alarak bu öğretmenlerin alanında yaptığı videolarla videolar çekiyor. Yani nasıl? Örnek görürüm. Bir tane hocamız var. Biyoloji alanında... İyi bir hoca. Bunu gelip biyoloji anlattırıyorlar. Ya da ne bileyim işte. Rehber matematikte mesela. Rehber matematik hepimizin sevdiği bir Mehmet hocamız var. Oradaki Mehmet hoca abi. Normalde matematik öğretmeni. Tamam mı? Yani sanayide çalışan bir usta değil bu abi. Anladınız mı? Bu matematik öğretmeni ve YouTube'da matematikle ilgili videolar çekiyor. Ama geçenlerde bir tane YouTube kanalı gördüm. Yazılıya hazır mıyız diye. Abi... Adamın videosuna girdim, 11. sınıfları özel işte, böyle yazılıya hazırlık videoları çekiyor. Ben videoya girdim, ama adamın sesi böyle, ya yani ortaokul gibi tamam mı? Max lise, Allah Allah dedim, ya bu nasıl böyle, hadi, ben ya hemen ön eleştiri yapmayalım, böyle empati kuralım. Belki adam gençtir, böyle üniversite hatta belki öğretmendir, ne bileyim işte matematik öğretmeni falandır, ama sesi birazcık incedir, normal, her insanın sesi ince olabilir. Yani bunda garip bir şey yok dedim videoyu başlattım ama adamın anlatışı berbat Allah Allah dedim bu nasıl matematik öğretmeni sonra ben dedim ki ya bu işte bir iş var arkadaşlar kesinlikle bu işte bir iş var neyse işte videosuna baktım abi matematik videosu dediğim gibi ama işlemleri gerçekten de kötü yani Allah Allah dedim bu nasıl olacak sonra normal videolarını bakayım dedim kanalına girdim abi adam <gülüyor> bakın ortaokuldan tutun liselere Biyoloji, tarih, fizik, kimya, coğrafya ne bileyim tüm derslerin videosunu atıyor. Herhalde hoca farklı yani Tonguç Akademide veya ne bileyim e, benim hocam falan da bunlar da atıyor. Herhalde hoca farklıdır dedim. Açtım abi hepsinde aynı ses hepsinde aynı adam. Neyse Allah Allah dedim belki adamın matematiği kötü tamam mı? Hadi dedin hadi diyelim dedim. Sonra ben de 11. sınıfım ve yakında sınavlar olacak biliyorsunuz ki, ki bugün ertelendi bugün 26 Nisan e, Kabine toplantısından sonra sınavlar ertelendi ama neyse bir açayım dedim videoyu e, biyolojiydi biyolojiydi video e, biyolojim de aslında benim iyi gerçekten fena değil neyse girdim videoya acım tamam mı videoyu başlattım adam e, işte orada sorular var cevabını yazıyor adam. Ama cevabı yanlış bu soruların. Allah Allah diyorum ya ben mi bilmiyorum. Çok garibime gitti. Ve 3-4 soruyu yanlış soruyor. Yanlış cevabını veriyor. Ve bana ya, yanlış öğretiyor. Sonra ben açtım biyoloji hocama sordum. Hocam bu böyle değil miydi? Hoca dedi evet yanlış çözmüş bu videoyu. Allah Allah dedim. Sonra matematik videolarını falan izledim Matematik hocama bazı sorular sordum. Orada da yanlış çözmüş dedi. Yani adam... Matematik öğretmeni değilken matematik videoları çekip bize ders anlatıyor. Şimdi bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Sen bir işte usta değilsen bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Kısacası dediğimiz şey şu ki yani bir İngilizce öğretmeni olmayan bir İngilizce video çektiği zaman ki İngilizce video çekebilir ama yani İngilizce öğretici video çektiği zaman ne bileyim will going toları, be going toları işte gelecek zaman pass continuous tense falan çektiniz çekerse biraz saçma olur. Yani girdiği de matematik öğretmeni olmayan birisine matematik anlatması çok yanlış bir durum. Bu yüzden de soruları doğru ama cevaplarının çoğu yanlış. Geçen edebiyat videosuna girdim. Edebiyat videosuna bakayım. Belki adamın edebiyatı iyidir dedim. Abi adam şairlerin ismini bile yanlış söylüyor. <gülüyor> tamam mı? Bak Jean Jacques Rousseau diyecek. Junjuk Ruspo falan. Böyle garip verip isimlerle hitap ediyor. Yani insan edebiyat öğretmeni olup bunları bilmemesi zaten imkansız. Ben hemen anladım, Sizsiz siz olun, e, sadece belirli kanalları izleyin. Yani de benim hocam izleyebilirsiniz, ne bileyim Tonguç Akademi izleyebilirsiniz. Çünkü bunlar, zaten Tonguç Akademi bildiğim kadarıyla MEP'ten şey aldı yani bu Meb'in videolarına falan da çıkıyor Tonguç Akademi. Yani Tonguç Akademi güvenilir, bunu izleyebilirsiniz. Ama gelip de ne olduğu belirsiz kanalları izlemeyin bana göre. Ee, yanlış bilgiler verebilir Bu videoyu herhangi böyle dis satmak amacıyla Falan çekmiyorum Sadece doğru yanlış olsun diye söylüyorum ee, Bugünlük benden bu kadardı Kendinize iyi bakın dostlarım Görüşmek üzere bay bay